Boşluk seansınız varsa gelin, psikoterapiniz varsa gelin, danışmanlığınız varsa yine gelin. Çünkü uzmanlarımız size tüm tereddütlerinizin cevaplarını verecektir ve size o güveni sağlayacaktır. Siz de o güveni iliklerinizde hissedeceksiniz. Çok teşekkür ederim söyledikleriniz için. Başka katmak istediğiniz bir şey var mı? Sağ olun, var olun, iyi Siz ki varsınız. Dostça kalın, dostça kalın. Kendinizde ve sevdiklerinizde barışık kalın efendim. Sevgiler, selamlar olsun.